Herkese selamlar. Serper Bey'i yakalamışken bırakmıyoruz tabii ki. Ee, Ankara Anlaşması uzatma süreci de Serper Bey'in uzmanlık alanlarından bir tanesi. Bu konuda yaşanan en büyük problemler, yapılan en büyük eksiklikler nedir? Bu gibi konu başlıkları üzerinden bu videomuzu ele alacağız. Evet, yeniden merhaba Serper Bey. Tekrar merhaba. <gülüyor> Şimdi uzatmada en çok yapılan hatalar nedir diye bir girelim isterseniz konuya. Ee, tabii olur girelim. Ee, bizim milletimiz pek evrak işlerini pek sevmiyor. Evet. O yüzden e, düzgün bir yardım ya da e, bir advice alamazlarsa bazı çok önemli evraklarda sıkıntılar olabiliyor. Mesela en önemli... İki, yani uzatmayı yaparken en önemli mandatori zorunlu olan evraklarınız bir pasaportunuz. Evet. İki polis kaydınız. Polis kaydının gelir gelmez buraya yapılması gerekiyor. Yani en olabilecek şekilde en kötü randevunun alınması gerekiyor. Pandemi döneminde ama sorun yaşandı oldu. Tabii evet. Evet. Ya onu zaten hoş görüyor hükümet. Yani o süreçte ofisin kapalı olduğunu zaten bildikleri için hani randevu verilemedi. O gelenlerde sıkıntı yok. Ama pandemi öncesi gelmiş olup hala faaliyet gösterirken almayanlar hı hı. E, sıkıntı yaşayabilir uzatmalarında diye düşünüyorum. E, onun dışında yine adres, o polis kaydınızda bir, e, adres değişikliklerinizi kaydetmeniz gerekiyor. Bunun evet. için OVRO'ya değil, local polis station'a gitmeniz gerekiyor. Hı. İki, her gelen yeni BRP kartınızı götürüp kaydettirmeniz gerekiyor. Evet. Ee, mesela böyle bir müvekkilimiz oldu, hiçbir şeyi yapmamış, yani hiç götürmemiş, ilk almış, öyle tertem yani, tertemiz duruyor. Yani BRP kart uzatmaya başvurdum, uzatmayı aldım, BRP kartımı tekrardan tabii, bildirmem mi gerekiyor tabii. polise? Tabii, siz geldi ilk geldiniz, vizenizi, BRP'nizi, tamam. İngiltere'ye indiniz, BRP'nizi aldınız. Evet. Ondan sonra gittiğiniz polis kaydı. İlk polis kaydınızı yaparken zaten o 1 yıllık bir ARP'nizi de kaydediyor Hı -hı. polis. Ondan sonra yeni 3 yıllık ya da 1 yıllık uzatmanızın ne kadar verildiğine bağlı olarak gelen bir ARP'nizi de yine o götürüp orada tekrar o polis kaydı belgesindeki kutucuklardan birine kaydettirmeniz gerekiyor. Hı -hı. Zaten size gelen mektupta da bunu yapmanız gerektiği söyleniyor. Size belli bir süre evet, veriliyor. Aynen. Anladım. Ama dediğim gibi biz kağıt, e, evrak işini pek sevmediğimiz için, hani öyle atılıyor kenara. 5 e, yıldır hani şu an ileriye başvuran bir müvekkil, Hı -hı. ilerlemiş bunda, ileriye sürecinde bizimle çalıştı. Hiç tertemiz duruyordu polis registrasını, yani umarız bir sıkıntı çıkarmaz. Çünkü Ankara anlaşması bittiği için şu an hükümet de birazcık daha e, sıkı değerlendiriyor. Hmm. başvuruları daha sıkı gözden geçiriyor. Peki, ee, yani ben uzatma deyince aklıma direkt muhasebe geliyor benim. Daha çok aslında. Evet, en önemli Çünkü şeylerden birisi de o. Kesme Aynen. Ee, şimdi muhasebe sürecinde şöyle bir önemli nokta var. İşinizi ilerletirken limited, limited liability company mi kurdunuz yani limited şirket mi kurdunuz yoksa Sol trader olarak adi şirket olarak mı? Orada da bir araya gireyim. Şimdi bazıları var. iş planında limited yazıyor. Buraya geldiği zaman sol trader kuruyor. Sorun olur mu mesela sence? İşin mahiyetine bağlı tamamen. Yani iş sol trader olarak da yapılabilecek bir işse zaten de yani sana bu hak veriliyor. O yüzden bir sıkıntı yok ama mesela ilaç satışı, ilaç temini ya da sağlık malzemeleri satışı evet. gibi bir meslek yapıyorsan Zaten karşı tarafın da seni muhatap olarak alması için limited şirket kurman gerekiyor. Evet. Ya da işinin mahiyeti gereği bir limited bir şey olması, ayrı bir tüzel kişilik oluşturulması gerekiyorsa o zaman limited şirket kurulması gerekiyor. Ama onun dışında çok eee business plan'da limited şirket yazıp sole trader olarak bu süreci tamamen götüren birçok insan oldu yani. Hani evet. bir sıkıntı olmadı. Bazıları mesela şey yapıyorlar hani Business plandan biraz bir haber olduğundan dolayı şirketinin adını bile farklı kuruyor burada. Business planda yazandan farklı kuruyor. Business planda genelde aslında şunu demesi lazım. Şu an düşündüğü isim bu. Hmm. Hani ama isim değişebilir. Hani önemli olan senin şey... Misal benim business planımda da ben daha şirketimin adına karar vermemiştim. Başka bir isim yazıyordu. Sonra ben Ankara anlaşması sürecini başlattığımda kendi başka bir şirket ismi verdim ama hmm. onun işte domain alımını şirketle evet. ilgili gerekli belgelerini submit ettiğim için zaten şey ispat etmiş oldum bunlardan çok şekli şeylerden çok işin ne oldu yani business planın en önemli noktaları bir finans kısmı bir de iş ne yani hani şu Ankara anlaşmasının şöyle güzel bir yanı var mesela business planınızda Söylediğiniz işi yapmak zorunda bile değilsiniz. Başka bir iş de yapabilirsiniz. Ama bunu bildirmeniz evet, gerekiyor. Hiç bunu yapmadan orada yazan işi de bilmedikleri için hani bambaşka iş yapıp bambaşka işten fatura hani başkalarının söylemiyle o işi yapıp ezberlere birazcık başka faturalar kesen insanlar sıkıntı yaşayabiliyor. Eğer ama bildiriyorsanız bizim mesela bir tanıdığımız Masöz, yani daha doğrusu masöz değil fizyoterapist olarak alı, aldı. Evet. Ondan sonra e, işte aşçılık sertifikası vesaire aldı. Şu an e, şey e, gezen aşçı trans e, yani aşçı mobil, o, yani mi? mobil aşçı Hı -hı. olarak çevirdi şeklini. Eee vize Ve O şekilde fatura kesiyor. Peki sürü. yani iş büyük bir iş değil aslında sol trader olarak e, kurulabilir. Aynen. Bildiğim kadarıyla benim. Ben sol trader'ım. Bildiğim kadarıyla limited olunca Muhasebe işleri birazcık daha detaylı ve masraflı oluyor galiba, e, doğru e, mu? Evet. Yani şimdi aslında ikisinin arasındaki farkı şöyle anlatırsak e, evet. daha iyi olur. Sol trader da dediğimiz şey aslında Türkiye'deki adi şirket. Yani bütün sorumluluğu kişisizsiniz. Yani herkesin muhatabı sizsiniz. Hı hı. Limited dediğimiz zaman sizin limitli bir sorumluluğunuz var. Yeni bir kişilik, yeni bir oluşum. Türkiye'de tüzel kişilik deniliyor buna. Yeni bir şey oluşuyor. Dolayısıyla bunun hem sizin bu işin temsilcisi, bu tüzel kişinin temsilcisi, direktörü evet. olarak belli başlı sorumluluklarınız doğuyor. Hem de bu oluşan tüzel kişinin hükümete karşı vergisel ve evraksal evet. belli başlı sorumlulukları doğuyor. O yüzden daha karışık bir süreç olabiliyor. Mesela eğer limited şirketiniz varsa işte payslip süreçleri biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Ona göre kendinize dividend çekmeniz gerekebiliyor kar payı. Hı hı. Ee, onun dışında corporation taxınızı ödüyorsunuz, self-essment'tan hariç olarak şirket. Şöyle, lafınızı böldüm. Hı. Şöyle bir şey daha var, yanılmıyorsam. Limitette istediğin gibi maaşının dışında istediğin gibi para çekemiyorsun sanırım. İçeride belli bir para kalıyor, değil mi? Ya yani aslında dividendini çekebiliyorsun hı. ama çektiğin dividend e, oranında da bir limiti var onu şimdi muhasebeciler. Tabi evet. Tam aklımda değil sanırım 18 ya da 15 bin yılda. Emin değilim hı. ama. Ondan sonra vergi biniyor. Güzel bir vergi şeyi geliyor üzerine. Yani parayı çekebiliyorsun ama kar payını Ama şey vergisini ödemek hı. zorunda kalıyorsun. Ya bizde şimdi şöyle oluyor Ankara anlaşmalarında. Hı hı. Ya şunu yapıyorum ama ya bir sorun olursa Artık insan baya bir paranoya oluyor yani. Acaba şunu yaptım ama doğru mu? Ya yalnızsa uzatmalıya problem çıkartırlarsa işte fatura kestim ama toplamım bu kadar ama Ya yeterli değilse, şu belgem eksik mi acaba falan gibi İyice herhalde bu konuda siz bayağı bir sabır taşı gibi oluyorsunuz Ya şey birazcık e, zorlu bir süreç. Yani Şimdi öncelikle insanları da anlamak gerekiyor. Hani ben genç yaşta geldim buraya. Tek başıma geldim. Hı. O yüzden tek başıma sorumluluğum vardı ama birçok insan düzenlerini bozup geliyorlar. Evet. Çocuklarıyla, eşleriyle birlikte geliyorlar ve belli bir standarttan hiç alışmadıkları, bilmedikleri bir yere geliyorlar. Evet. Yani kafalarında soru işareti olması kadar doğal Hı -hı. bir şey yok Hı -hı. ama ıı, bazı zorlayıcı sorular oluyor tabi yani bu da sorulmamalı artık dediğimiz <gülüyor> ama anlayışla karşılamak gerekiyor evet. yani bir de bizim sevmediğim bir şey e, bu benim kişisel görüşüm tabi çok bilgi kirliliği oluyor yani hani şuradan şöyle olmuş buradan böyle olmuş onu evet. yaparsan uzatma olmuyormuş, onu yaparsan bir yıllık veriyormuş. Ya önemli olan, biznes planınızda siz ne dediniz? Mesela e, az önce bahsettiğiniz ne kadar fatura kesmeliyim, ne yapmalıyım? Birçok insana biznes planı Kimseye de daha söylemek istemiyorum ama hı. çok yüksek cirolar vaat edildi, çok yüksek kar payları, evet. biznes planlarda vaat ediliyor. Ya i̇şin özüne baktığınız zaman, bu işin zaten yapıcı atıyorum, ee, ...maksimum 26-27 bin ki tek başına geliyor. Bu da yeterli bir meblağ evet. yıllık yazılmış 42 bin. Hı -hı. Yani hani ne yapacak? hani Nasıl Hı -hı. yapacak? İmkan, imkanı yani haftanın günün saati yetmiyor evet. o şeye. Yani belli bir meblağ bir şey çarj edeceğim diyorsun. Orada price dediğinde, business planda. Ondan sonra bir, bir şekilde ipe sapa gelmez Hı -hı. bir şey... E ciro çıkarabiliyorsun ortaya. Hmm. Bunlar, bu müvekkillerde genelde sıkıntı oluyor. Yani e, tabii güzel bir uzatma dosyası hazırlandığı zaman hani bunun da en az zararla aşılabilecek. Hmm. Mesela 3 yıllık ilk etapta şöyle müvekillerimiz oldu. Hani böyle bir biznes planına gelinmiş. İlk uzatmayı başvururken 3 yıllık değil de 1 yıllık aldılar. Hmm. Ondan sonraki biz 3 yıllık, bir daha ikinci yani tekrar başvurularında 3 yıllık Almalarını Hı -hı. sağladık. Hani öyle vekillerimiz oldu. Ama yani bu bir şekilde toparlanıyor. Ama Hı -hı. önemli olan siz ne dediniz ve ne yapıyorsunuz? Şey peki Red'le hiç karşılaştınız mı? Ee, ben kişisel olarak karşılaşmadım ee, uzatma da, şeyde değil. İlk başvuruda karşılaştım. Tabii. O Zaten son an... son dönemde özellikle arttı. Benim bir tane Red dosyam oldu. Ee, Şanslıydım güzel bir şey oldu. Bizim ayrı birimlerimizde hani redle karşılaşan arkadaşlarla da ben özellikle uzatmada redle karşılaşan şey olmuyor. çünkü olsa haberim olurdu. Evet. Genelde Öyle en kötü mi? Aynen. Bir yıl veriyorlar sanırım. Bir yıl genelde alınıyor şu Hı. an için gözüken o. Yani şöyle şeyler olabilir. Ekstrem suç mesela yani Hı. hani hem Göçmenlik yasasına göre bir suç işlendiyse, evet. uygun olmayan tavırlarda bulunulduysa hem de ayrıca bir criminal için yapıldıysa o zaman Hı -hı. zaten red ve sınır dışı olabiliyor. Ama bizim başımıza öyle bir şey gelmedi. Evet. Ya sosyal medyanın hani çok faydası Hı -hı. olduğu gibi yani Hı -hı. bilgi kirliliği anlamında da baya bir şey oluyor, zararı oluyor. Hı -hı. Yani herkes işte geçen şöyle duydum, şöyle bir şey olmuş gibi Kaynağı belli olmayan şeyler çok paylaşılıyor gerçekten de. Ben sanırım bunlara çok fazla kulak asmamak lazım diye düşünüyorum yani. Yani ben takip etmiyorum. O zaman ben de baktım hepsine. E şöyle oluyormuş Hı. vesaire oluyormuş. Özellikle o şey dönemi çok inanılmaz pik oldu. Biliyorsunuz normalde bu süreç bir yıl, üç yıl ve ileri şeklinde gidiyordu. Evet ondan sonra bir dosya dava yüzünden bir yıl üç yıl ve bir daha ki bir üç yıl beş yılı tamamlama şeklinde Hı. karar alındı ona itiraz davaları yapıldı hala devam ediyor yani o dönem bir o sosyal medya şeyi de çok uçtu hani baktım o dönemlerde de ama e, çok ben çok spekülasyon yapma gerçekten düzgün tavsiye verip e, düzgün bir şekilde değerlendirenler de var hani evet. ben bu şey yapmak istemiyorum ama e, Bilmiyorum artık, klik mi almaya çalışıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar, Aynen. yani bazı insanlar cidden sırf ortalık karışsın diye hani e, olmayacak şeyler söylüyorlar. O da birazcık yani ki benim öyle çok sosyal medya şeyim yani LinkedIn dışında pek sosyal medya hesabım da olmadığı için çok şey yapmamaya yani oralara da girmiyorum yani doğrusu. Ya yani aslında Sadece Ankara Anlaşması diye Her konuda bu tarz şeyler ee, oldu. Bizim milletimiz canı sağ olsun biraz seviyor. şey evet. Spekülasyon yapmayı seviyor. Peki başka böyle uzatmayla alakalı dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında ee, gelecek bir şey var mı? Yani siz bahsettiğiniz aslında güzel bir giriş yaptığınız muhasebe ve muhasebeci çok önemli. Hani tabii ki National Nations numarası yine bir sıkıntı oldu. Uzun evet. süreler alınamadı. E, UTR, UNIC e, Tax Pay Reference Numberları bunlar önemli e, alınması gereken numaralar şeyler. Çoğunu zaten muhasebeciler hallettiği için çok fazla e, müvekkillerin üzerine yük düşmüyor bunlarda. Ama yapılması gerekiyor. Takip evet. edilmesi gerekiyor. E, total yani şimdi aileyseniz de, tekseniz de önemli olan şu. Ben bu işi yapıyorum. İzlenimini verebilmeniz. Bu işi yapıyorum ve geçimimi bu işten sağlıyorum. Sizden İngiltere Hükümeti'nin bütün istediği bu yani hani belli bir kar vesaire şey bir şey değil yani belli bir iş hacmini tutturmanız tabii ki daha dosyanızı evet. güçlendiriyor şey yapıyor ama hani önemli olan ben bu işi yapabiliyor muyum? Evet yapıyorum. Kanıtlayabiliyor musun? Evet. Bunu kanıtlayabiliyor muyum? Bunun kanıtları nelerdir? İşte incorporation eğer limit etse, incorporation dokümanıdır. Sigorta dokümanlarıdır. Muhasebe yıllık hesaplardır. Yani bunlar sağlanıyor. Bazısı e, Tesco'dan e, Ev alışverişine kadar dosyayı hmm. yani o kadar şeye gerek yok. Evet. Hani tam şirketin ilişkili bazı masraflarını giderlerini atıyorum kira ofisiniz vardır, kira giderini koyarsınız çünkü o işin gerçekten yapıldığının bir ispatıdır ya evet. da bir business rate ödüyorsunuzdur belediyeye onun koyarsınız o bir ispattır ama her şeyi hani evet. e, şey yapmaya gerek yok, koymaya gerek yok zaten istenirse ekstra evrak isteniyor sizden. Yeterli görünmezse sahmit Hı -hı. etmediğiniz belgeler. O şeyi de çok seviyorum. Hani birazcık şey yapılıyor. Ben o, o geliyor aklıma. Hani dosya kalın gözüksün. Hı -hı. Dolsun evet. de. Yani özellikle bir şeyken fizikel, fiziksel dosya gönderilirken o vardı. Dolu dolu gitsin dosya. Hı -hı. Yani hani Hı -hı. ben kendi başvurularımda hani bunu müvekillerin istediği yönde şey yaptık ama kendi başvurularımda olabildiğince minimal hep hızlı geldi sonuçlarım, daha hızlı geldi. Bir de canlıcı bir nokta var, mülakatlar. E, herkesi çağırmasalar bile bayağı çağır, çağırdıkları oluyor. E, onunla alakalı söyleyebileceğim bir şeyler var mı? Ya mülakat çok e, özel bir durum, e, kişisine göre. Yani in, mülakatta şey e, aslında bir şart değil, ama İngilizce yeterliliği olması bile ama aslında tercüman, bir ekstra bir oluyor. Ama, ama ama bir artıdır yani hani. Hmm. Orada ben, de. çünkü şu izlenim, sonuçta bu sizi değerlendiren insan da, yani bir, karşınızdaki de bir insan, evet. yani İngiliz ee, ve e, eğer yurt dışında yapıyorsanız başvuruyu, yurt dışında mülakatınız oluyorsa yabancı bir ülkede yaşayan bir insan yani evet. da, dolayısıyla e, oranın dilini bilmemenin sıkıntılarını gören bilen bir insan ve siz Hı. bu insana kendinizi hani tamam tercüman yani bu bir şart değil, vizede bir şart değil, İngilizce evet. yeterlili. Ama e, sizin e, mülakatınız sırasında size bir artı, yani o insanın gözünde bir artı, meramını anlatabiliyor. Hı -hı. Şeyi Tabii ki şart değil, e, tercümanla girilebiliyor. O daha çok mülakat dosyasına göre, ne istendiğine yani ne ile ilgili şey yapılacağına göre e, tavsiye vermek daha mantıklı olabiliyor Hı. orada, yani onun zaten e, bahsediliyor. Hı. Ona göre hazırlık yapıyoruz biz de, evet. öyle bir şekilde. Son olarak eklemek istediğim bir e. şey var mı? Aslında çok insanlarımız e, internette dolaşan e, gerekli gereksiz bilgilere çok kafalarını takmayıp, işlerini, biznes planlarının e, direkşeninde yani Hı. onun o, oradan, o, o düzlükte e, ...işlerini güzel bir şekilde yaparlarsa, kendilerini sıkıntıya sokmaları için hiçbir sebep yok. Ee, biz de, ya da herhangi yetkin danışmanlardan, sadece Coalegal <gülüyor> değil, Shark değil, bize gelirlerse emin oluruz tabi. Evet. Ama yetkin danışmanlardan da gerekli e, bilgileri zaten alırlar, <gülüyor> şey yaparlar. O yüzden çok fazla e, kafa yormaya da gerek yok, yani yeter ki işlerini düzgün yapsınlar. Evet, bir gelir sağlasınlar. Ondan sonra sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Evet, Serpere teşekkür ediyoruz bize tecrübelerini aktardığı için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.